Yiyebildiğiniz her şey bitkileriniz için besin olarak da kullanılabilir. Mutfak atıklarınız kompost olarak değerlendirilebilir. Yeşil yapraklı sebzelerin solmuş dış yapraklarını rondodan geçirerek doğrudan sıvı gübre olarak bitkilerinize verebilirsiniz. Kahve telbesi, muz ve yumurta kabukları ile toprağınızı zenginleştirebilir. Demlenmiş çay yapraklarını malçlamada kullanabilirsiniz. Topraktaki azalmış olan sodyum, magnezyum, kalsiyum, potasyum, sülfür ve fosfor miktarını böylelikle kolayca artırmış olursunuz. Mutfak atıkları, içinde kimyasal olmayan ve artık et içermeyen tüm atıkları kompost yığınızın içine boca etmenizde sakınca yoktur. Süt şişelerinize çalkaladığınız suyu sarmaşıklarınıza, bira şişelerin çalkaladığınız suyu ise gül verebilirsiniz. Meyve ve sebzelerinizi yıkadığınız atık suları da bahçe sulamasında kullanırsanız suyu da tasarruflu kullanmış olacaksınız.